y eşittir 3 ise 5y üzeri 4 eksi y kare işlemini hesaplayınız. Hesaplayabilmek için y gördüğünüz her yere 3 koyacaksınız. Çok basit. Böylece 5 çarpı 3 üssü 4 eksi 3, 3'ün karesi. Evet, bunu elde ediyoruz. Tek yaptığım, her y gördüğüm yere 3 yazmak. Peki, sonuç kaç olur? İşlem önceliği sırasını hatırlayalım. Önce parantezler, ardından sırasıyla üslüler. Çarpma, bölme ikisi aynı derecede öncelikli. Ve toplama çıkarma ki bunlar da aynı öncelikteler. Eğer doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız, önce parantezler ardından üslüler ve çarpma, bölme Aynı öncelikte. Toplama çıkarma yine aynı öncelikte olarak yapmalısınız. Bize önce parantezleri yapmamız gerektiği söyleniyor ve sonra da üslerin geri kalanlardan öncelikli olduğu söyleniyor. O zaman herhangi bir çarpma, bölme, toplama, çıkarma işlemi yapmadan önce üslü sayıları hesaplamamız gerekiyor. Hesaplamamız gereken bir üslü sayı, 3 üssü 2, 3'ün karesi. Evet, 3 üssü 1, 3, 3 üstü 2, 3'ün karesi 3 çarpı, 3'ten 9 eder, evet. 3'ün küpü, o da 3 çarpı, 3 çarpı, 3 eder, değil mi? Ya da 3 kare çarpı, 3 olarak da görülebilir. Evet, o zaman 9 çarpı, 3 olur. 9 çarpı, 3 de 27'dir. 3 üzeri 4, 3 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 demek, evet. 3 kere 3, 9. Demek ki, bu ifade, 9 çarpı, 9 ile eşit olacakmış. Sonuç 81 olacaktır. Şimdi 3 üsü 4'ün ve 3'ün karesinin kaç olduğunu biliyoruz. İfadede yerine koyalım. 5 çarpı 3 üssü 4, 3 üssü 4 eşittir 81. Ya o zaman 5 çarpı 81 eksi 3'ün karesi. Evet burada da görüyoruz ki 3'ün karesi 9'muş. 5 çarpı 81 eksi 9. Önce 5 çarpı 81 kaç eder? Onu bulalım. Önce çarpımları yapıyoruz değil mi? 81 çarpı 5, 1 kere 5 5, 8 kere 5 40, sonuç 405 oluyormuş. 405'ten 9 çıkartıyoruz. 10 çıkartsaydık, sonuç 395 olurdu. Ama bir tane eksik çıkardığımız için, yani 9 çıkardığımız için sonuç 396. 395'e 1 ekleyince 396 ve bitti.